bugün 20 Nisan 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay yabancı kültürler seyahatler hukuk eğitim ve yayıncılık gibi konuları daha fazla gündeme getirebilir sabah saatlerinde yay burcundaki ay ile balık burcundaki Venüs arasında oluşacak dik açı duygusal beklentilerimizi arttırırken bazı memnuniyetsizlikler de oluşturabilir sosyal ilişkilerimizde uyumsuzluklar ortaya çıkabilir kadın figürleriyle olabilecek çatışmalara dikkat etmeliyiz kişisel isteklerimizle ihtiyaçlarımızı dengede tutup abartılı tutumlardan uzak durmakta fayda var bugün Güneş Koç burcundan ayrılarak boğa burcuna geçecek önümüzdeki bir ay boyunca güven ve huzur ihtiyacımız artarken elimizdeki kaynakları daha verimli değerlendirmenin yollarında arayabiliriz dünyasal zevkler sevgi sanat ve güzellikler günlük yaşamımızda daha fazla yer alabilir Akşam saatlerinde yay burcundaki ay balık burcundaki Neptün ve Jüpiter'le dik açı yapacak fiziksel ve duygusal hassasiyetimiz artacağı için akşam saatlerinde çevremizin etkisinde de daha fazla kalabilir sınır koymakta zorlanabiliriz fazla dramatik alıngan hassas ve abartılı tepkiler ilişkilerde zor durumlar yaratabilir. Sinir ve sindirim sistemimizde hassaslaşabilir. Alerjiler ve kronik sağlık sorunlarında da artışlar gözlenebilir. Akşam saatlerinde şartları fazla zorlamadan enerjimizi dengelemek için maneviyata ve sanatsal faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.